Malum tiyatro alanında olsun, sinema alanında olsun, dizi alanında olsun, oyuncu olmak, oyunculuk kariyerlerini güvenle ve uygun bir şekilde kariyer basamaklarına çıkar, çıkarken kendisine müracaat edilen, daha önce sanat dalında, oyunculuk alanında çalışmış ama daha sonra ise koştuk alanında profesyonel eğitimler almış, ...kişilerin kendisine müracaat ettiği yol göstericidir.